Tekrar hoş geldiniz. Şimdi birkaç tane daha momentum problemi çözeceğiz. İlk sorumuzda buz pateni pistindeki bir patencimiz var. Buz pateni pistinde bir patencimiz var. Patencimiz elinde bir top tutuyor. Şimdi kütlesi 0,15 kilogram olan bir top çizelim. Daha sonra patenci topu fırlatıyor. Diyelim ki patencimiz bize doğru bakarken topu ileriye doğru düz bir şekilde fırlatıyor olsun. Topu ileriye dümdüz fırlatıyor. Tabii bir cismi ileriye doğru dümdüz bir şekilde fırlatmanın zor olduğunu biliyorum ama onun bu patencimizin bunu becerebildiğini varsayalım. Topu ileri doğru belli bir süratle fırlatıyor. Ama topun yönünü bildiğimiz için hızını ele alacağız. Çünkü sürat sadece büyüklükken hız yönü de içerir. Sonuç olarak 0,15 kilogramlık topu ileri doğru 35 metre bölü saniye hızla fırlatıyor. Patencimiz ve topun toplam kütlesinin de 50 kilogram olduğu soruda verilmiş. Topu fırlatmadan önce patencimiz de top da durgun haldeydi. Bize sorulan, topu fırlattıktan sonra patencinin geri gitme hızı nedir? Ya da şöyle diyelim, yani bu patencimiz topu fırlattıktan sonra kendini ne kadar geriye itmiş olur? Ne kadar geri iter? Ve patencinin geriye doğru hızı nedir? Geri gitme hızı tanıdık gelmeyebilir şimdi. Şiddet içerikli konlardan bahsetmek istemesek de geri gitme hızı dediğimizde genelde aklımıza silahlar gelir. Silahlar. Evet. Bir silahla ateş ettiğinizde mesela omzunuz geriye doğru itilir silah tarafından çünkü momentumun korunması gerekir. Ateş edildiğinde hafif olan kurşun ileri doğru gider ve belli bir momentum kazanır. Momentum korunacağından omzunuz da geriye doğru hareket eder. Ama şimdi başka bir problem yapacağız ve problemimize geri dönelim. Problemin başında momentum neydi? Yani ilk momentum neydi? Evet, kalemimizin rengini değiştirelim. İlk momentum bulmak için şimdi toplam kütle ve hızı çarpmalıyız. Yani patenci ve topun kütlelerinin toplamı 50 kilogram çarpı ilk hızları. İlk hızları 0'dı. Böylece ilk moment 0 çarpı p ilk eşittir 0. Başlangıçta net momentum sıfırdı. O zaman sonda yine net momentum sıfır olmalı. Top fırlatıldıktan sonra peki momentum nedir? Elimizde hızı 35 metre bölü saniye, kütlesi de 0,15 kilogram olan bir top var. Şimdi sayfayı çok doldurmamak için birimleri ihmal edeceğim. Her ne kadar fizikçiler bundan pek hoşlanmayacak olsa da. 0,15 çarpı topun hızı. 35 metre bölü saniye. Evet, şimdi topun ve patencinin yeni momentumunu hesaplarsak, patencinin kütlesi neydi? Patencinin kütlesi 50 eksi 0,15 49,85 kilogram. Bunu, patencinin hızıyla çarptığımızda yeni momentumunu buluruz. Patencinin hızını bulmak için net momenti 0'a eşitlemeliyiz. Topun momenti 0,15 çarpı 35 eşittir 5,25. Artı 49,85 çarpı patencinin hızı sıfıra eşit olmalı. Çünkü ilk hız sıfırdı. Her iki taraftan 5,25'i çıkaralım. Sonra eşitlik eksi 5,25 eşittir 49,85 çarpı patencinin hızı olacak. Topun momentumunun 5,25 olduğunu söylemiştik ve sistemin net momentumu sıfıra eşit olmalı. Yani diyebiliriz ki patencinin momenti zıt yönde 5,25 olmak zorunda ya da patencinin momentumu eksi 5,25'tir diyebiliriz. Patencinin hızını hesaplamak için momentumu kütleye bölelim. Her iki tarafı 49,85'e bölüp patencinin hızını bulalım. Eksi 5 virgül 49 85'e bölünce sonuç eksi 0 virgül 105 çıkar. Yani eksi 0 virgül 105 metre bölü saniye. Binde 105. Sonuç ilginç çünkü patencimiz topu saniyede 35 metre ileri fırlatırken kendisi yaklaşık olarak saniyede 10 santimetre geriye gidiyor. Patenci geri gitmesine rağmen geri gitme hızı çok yavaş. Şimdi üzerinde düşündüğümüzde bunun bir çeşit itme gücü olduğunu anlarsınız. Bu aynı zamanda roket fırlatmanın da temelidir. Roketler kütlesi az ama çok büyük hıza sahip yakıt gazını dışarı fırlatırlar. Momentin korunması için de roket zıt yönde hareket eder. Şimdi bunları kullanabileceğimiz diğer bir probleme bakalım. Ama aslında bu videoyu bence burada bitirelim. Çünkü bu bu roket fırlatma problemi biraz daha zor olacak ve daha fazla vaktimiz olur böylece onun için. Görüşmek üzere hoşçakalın.